Aşağıdaki bütün bir bloğu, sağ tarafta verilen seçenekleri kullanıp, istenilen uzunluktaki iki farklı blok haline getirmemiz istenmiş. Evet, biraz karışık gibi ama eğlenceli bir alıştırma. Şimdi elimizdeki bloğun başlangıç uzunluğu 2 birim. Bizden istenilen hedef uzunluklardan bir tanesi 5 bölü 8 birim ve diğeri de 1 tam 3 bölü 4 birim. İşlemleri yaparken, ne durumda olduğumuzu, nasıl ilerlediğimizi, nerede olduğumuzu, aşağıdaki diğer bloklar sayesinde görebileceğiz. Şimdi biraz kafa yormak gerekiyor. Bu başlangıç bloğumuz ve uzunluğu iki birim. O zaman, bir birim uzunluk aşağı yukarı burada olmalı değil mi? Yarısı. Burada seçenekler var, bunları da kullanabileceğimiz aletler olarak düşünebiliriz. Ve hedeflediğimiz ilk uzunluk burada mavi ile verilmiş. Mavi blok 5 bölü 8 birim uzunluğundaymış. 5 bölü 8. Eğer bu bir birimse mavi blok 5 bölü 8 uzunluğunda. Şimdi bu 1'e 8 bölü 8 dersek burası da 5 bölü 8 olabilir. Ve diğer hedef uzunlukta 1 tam 3 bölü 4 birimmiş. 1 tam 3 bölü de 7 bölü 4'e eşittir. Şimdi gelin bize verilen aletlerle bir daha bakalım. Başlangıç bloğunu istediğim kadar parçaya bölebilirim. Ve sonra başlangıç bloğunu buraya kopyalayarak birinci bloğun yerine mavi blokla karşılaştırabilirim. Daha sonra da ikinci bloğun yerine kopyalayıp ikinci hedef uzunluğuna göre, ikinci hedef uzunluğa göre durumuna bakacağım. Kısacası, uzunluğu 5 bölü 8 birim ve 1 tam 3 bölü 4 birim olan bloklar elde etmem gerekiyor. 3 bölü 4 demek, 6 bölü 8 demektir. 8 buradaki en küçük ortak payda. Yani benim başlangıç bloğundan 1 bölü 8 birimlere ihtiyacım var. Daha sonra bu birimleri kopyalayacağım, 5 bölü 8 ve 1 tam 3 bölü 4. Yani 1 tam 6 bölü 8'e ulaşacağım. O zaman ilk olarak başlangıç bloğunu 8 parçaya bölelim. Başlangıç bloğu 2 birimde 2 parçaya bölersem yarısına yani 1 bir birime ulaşırım. E şimdi bölmeye devam edersem 2 kere daha bölersem yani 4 parçaya bölersem yarım birime ulaşmış olurum. Eğer bir birimin 8'de birini istiyorsam başlangıç bloğuna 16 parçaya bölmem gerekiyor. Çünkü hatırlayalım, başlangıç bloğu toplam 2 birim uzunluktaydı. O zaman bölelim. Bu, 2 birimin 1 bölü 16'sı oldu. Yani 1 bölü 8 birim. Ve şimdi de bu uzunluğu yeterli sayıda kopyalamam gerekiyor. Bu gördüğünüz mavi blok, mavi blok 5 bölü 8 birimdi. Demek ki bu parçalardan 5 tanesine ihtiyacım olacak. 5 kere kopyalayalım. Burada ise 1 tam 3 bölü 4 birime ihtiyacım var. Unutmayın, 1 tam 3 bölü 4, 7 bölü 4'e eşit. 7 bölü 4 ise 14 bölü 8'e eşittir. Buradaki 1 bölü 8 birimde, bana bunlardan 14 tane lazımmış. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ve işte oldu. İkinci hedef uzunluğa ulaşmış olduk. Burada 14 tane 1 bölü 8 var. 14 bölü 8, 7 bölü 4'e, o da 1 tam 3 bölü 4'e eşit. Burada ise 5 tane 1 bölü 8 var. Şimdi sonucumuzu kontrol edelim. Bakalım ve doğru yapmışız. Şahane.